Bağlar 22-28 Nisan haftasının e, astrolojik gündeminden bahsedeceğim bu videoda sizlere. E, geçtiğimiz hafta e, önemli bir haftaydı. Terazi burcunda Dolunay bizlere eşlik etti. Ve dolayısıyla e, bu haftada ee, özellikle terazi dolayının etkisine başlayacağız ve hayatımızda önemli kararlar aşamasına geldiğimizi belirtebilirim. Artık Nisan ayı itibariyle değişimi belki hepiniz fark ediyorsunuzdur. Önemli değişiklikler, önemli farkındalıklar ve e, tesadüfi bir takım görüşmeler yaşıyor olabilirsiniz. Evet haftaya Ay ay burcundayken başlıyoruz. Ay, ay Burcu'nda Merkür'le e, olumlu bir acısı var ve Şiron'la da aynı şekilde. Dolayısıyla e, pazartesi günü özellikle iletişim konularında, e, sabah saatlerinde iletişim konularında e, güzel sonuçlar alabiliriz. Yaralarımız geçmişte bizi rahatsız eden, e, üzen konularla alakalı güzel fırsatlar yakalayabiliriz. Ve bu alanda zihinsel faaliyetlerimizin aktif olduğu ve çözüm yollarını, çareleri bulabildiğimiz e, bir gün olduğunu ve bir başlangıç olduğunu özellikle belirtebilirim. İlerleyen saatlerde ayın Mars'la biraz gergin ve gerilimli bir açısı olacak ve bu açıyla beraber akşam saatlerinde özellikle biraz daha e, agresif olabiliriz, biraz daha e, öfkeyle ve düşünmeden hareket edebiliriz e, ancak dediğim gibi haftaya pazartesi günü sabah saatlerinde enerjisi olumlu bir şekilde başlıyor olacağız. Bu arada e, Boğa burcundaki Güneş Boğa burcundaki Uranüsün özellikle e, bu hafta Kavuşum enerjisi içerisinde olduğunu görüyoruz ve dolayısıyla e, Güneş Zoranüs'ün kavuşumuyla beraber özellikle kimlik algımız, e, kendimize ortaya koyuş biçimimiz, toplum önündeki statümüzün sıra dışı olarak algılanabileceği ve haritamızda özellikle Boğa burcunu temsil ettiği alanlarda marjinal yeni gelişmeler ve değişimler yaşayabileceğimizi belirtmek isterim. E, çünkü e, bu önemli bir e, kavuşum enerjisi ve burada e, bir sene boyunca tekrar aynı e, açı kalıbı e, mevcut olmayacak Arkadaşlar, dolayısıyla burada sıradışı veya marşinal yenilikler yapabiliriz kimliğimizde, ismimizde, görünüşümüzde, temel isteklerimizde, hayata dair ideallerimizde önemli sıradışı durumlar söz konusu olabilir. Ve dediğim gibi Boğa Burcunun temsil ettiği alanlarda bilhassa ve özellikle haritasında Boğa Burcu açısı çok fazla yoğun olanlar ilk derecelerde hayatlarında önemli değişiklikler yapabilirler ve uzun zamandır sizi zorlayan, sizi yoran konulardan e, önemli özgürleşmeler de yaşayabilirsiniz. Güneş ile Uranüs'ün e, tam kavuşum açısı 23 Nisan 2019 e, gece saatlerinde meydana gelecek. 2 derece Boğa Burcu'nda meydana geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla dediğim gibi özellikle Boğa Burcu'nun ilk derecelerinde gezegen dizilirmeniz, natal haritanız yoğunsa e, etkileri daha fazla hissediyor olabilirsiniz. Evet 23 Nisan'da da bu gezegen etkileşimiyle beraber hayatımızda almak istediğimiz radikal kararları almak adına önemli değişiklikler yapmak adına ve artık kendi tarzımızı, kendi farkımızı ortaya koymak adına güzel, şaşırtıcı, ani, şok edici bir takım etkileşimler yaşayabiliriz. 24 Nisan günü Ay-Oğlak Burcu'nda seyrine devam ediyor olacak ve dolayısıyla e, özellikle 24 Nisan günü daha çok kariyer, iş hayatı e, ve ciddi meselelerle alakalı önemli gündemler e, meydana gelebilir ve bu 24-25 Nisan boyunca devam edecek olan bir etkileşimdir Ay-Oğlak Burcu'ndayken. Biraz daha parasal konular, kariyerimiz, toplum önündeki statümüz, toplum nazarındaki yerimizle alakalı önemli e, etkileşimler ve değişimler yaşayabiliriz. 26 Nisan günü ise e, saat 12.30'da e, Alkova Burcu'na geçiyor. Dolayısıyla özellikle 26 Nisan'dan sonraki günlerde biraz daha özgür, biraz daha marjinal, biraz daha sıra dışı hissedeceğimiz, özellikle bu güneş-uranüs e, kavuşum enerjisiyle de beraber e, almış olduğumuz e, gazla e, daha e, iddialı çıkışlar yapabileceğimiz, etkileşimler söz konusu olacak ve 26-27 Nisan günleri dediğim gibi özellikle daha sıradışı, daha özgür, daha marjinal, daha özgün bir şekilde kendimizi ifade ediyor olacağız ve daha bütünsel bir bakış açısıyla toplum yararına, toplum için, sosyal meseleler için, gönüllü işler için daha istekli oluyor olacağız. Evet, 27 Nisan günü ise Mars Neptün arasında bir kare açı meydana geliyor, sert açı meydana geliyor. Bu İkizler Burcu'nun ilerideki 17 derecesiyle balık burcunun 17 derecesine meydana e gelecek. Bu açıyla ile beraber özellikle hafta sonuna doğru eee bazı hayal kırıklıklar yaşayabiliriz. Bazı dediğim gibi özellikle kavgalar, tartışmalar, sözlü diyaloglardan kaynaklı bazı yıkımlar, hayal kırıklıkları, melankolik tavırlar, bazı beklenmedik çıkışlarla karşılaşabiliriz gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu nedenle özellikle değişken burçlarda meydana gelmesinden ötürü bu açının iletişimde ve ani değişen koşullarda bazı ufak da olsa yıkımlar yaşanabilir arkadaşlar. Bu hafta sonu özellikle bunun etkisiyle devam ediyor olacaktır. Ve haftayı kapatırken ay kova burcunda kapatıyoruz. Dolayısıyla biraz daha Mars-Neptune kara açısından etkisinden sıyrılabilirsek biraz daha sıra dışı, farklı, özgün, farkımızı ortaya koyabileceğimiz önemli tabulara, dogmatik figürlere karşı net bir şekilde duruşumuzu sergileyebileceğimiz bir hafta olduğunu belirtebilirim. Bu hafta özellikle damgasını vuracak etkileşim güneş oran üstün kavuşumudur. Dolayısıyla burada uzun zamandır üzerinize yük hissettiğiniz, değiştirmek istediğiniz, geliştirmek istediğiniz ve bu konuda artık güncelleme yapmanız gerektiğini düşündüğünüz her neyse bununla alakalı önemli etkileşimler yaşayabileceksiniz. Evet şimdi kısaca burçları etkilerine bakalım arkadaşlar. Koç burcu da başlayalım. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar bu hafta özellikle güneşle Uranüs'ün e, kavuşum enerjisiyle beraber e, haftanın ortalarında Maddi konularda önemli değişiklikler yaşayabilirsiniz. Ani para girişleri, ani para çıkışları söz konusu olabilir. Bu hafta elinize geçecek paralar şaşırtıcı bir şekilde sürpriz hiç beklemediğiniz, umudunuzu kestiğiniz yerlerden olabilir. Veya kendi tarzınızı, kendinize olan özgüveninizi daha farklı ve daha sıradışı bir şekilde ifade etme ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz bu hafta özellikle. Mutlu bir hafta diliyorum. Hepinize hoşçakalın. Sevgili Boğalar ve Yükselen Burcu Boğa olanlar, bu hafta önemli bir gündem olarak bu hafta yedimli damgasını vuracak kova enerjisinden bahsetmek istiyorum size. Özellikle burcunuzun ilk derecelerinde meydana gelecek olan Güneş Uranüsün Üssün kavuşumuyla beraber artık bu 7 yıllık döngü içerisinde kendi yerinizi daha sağlamlaştıracağınız ve marjinal daha sıra dışı sizden beklenmeyen şekilde bir imaj bir karakter, tavır içerisinde olacağınız bir süreç yaşayacaksınız bu hafta. Kendinizi ifade ederken oldukça insanları şaşırtabilirsiniz. Artık kendinizdeki değişikliği ve kendinizdeki güncellemeyi daha rahat bir şekilde fark edebilirsiniz. Bu hafta özellikle uzun zamandır hayatınızda olan ancak size ismet etmeyen konulardan özgürleşmek adına her alanda fırsatlar yakalayacaksınız sevgili boğalar. Mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar bu hafta Özellikle 23 Nisan'da meydana gelecek olan Boğa Burcu'nda güneş Uranüs'ün kavuşum açısı etkili olacak ve bu hafta kova enerjilerinin, Uranüs enerjilerinin hayli yoğun olacağını özellikle belirtmek isterim. Dolayısıyla burada bu hafta içerisinde özellikle bilinçaltı çalışmaları, rüyalarınız, eski konular, eski meseleler bilinçaltınıza yer eden, sizi uzun sürede rahatsız eden ancak hasır ettiğiniz konularla alakalı önemli özgürleşmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle e, gördüğünüz rüyalar, aldığınız mesajlar, karşılaştığınız insanlar e, ekstra önem e, ihtiva etmektedir. Zira e, bunlar size bir takım mesajlar vererek e, sizi bazı konulardan artık özgürleştirmeye çalışmaktadır. Bu mesajları alabilirseniz, bu hafta özellikle boşucunuza bir defter koyarak rüyalarınızı not, not alabilirseniz, sizin açınızdan oldukça e, etkileyici bir bir hafta olacaktır güzel bir hafta diliyorum sizlere hoşça kalın Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar ee, bu hafta özellikle e, kova enerjisinin ve Uranüs enerjisinin hakim olduğu bir hafta diyebilirim boğa burcunda Güneş Uranüsün e, İlk derecelerinde bir kavuşum meydana geliyor. Dolayısıyla 11. evinizde hissedeceksiniz siz bu kavuşumu. Ee, arkadaş çevrenizde e, sıra dışı arkadaşlıklar edinebilirsiniz. E, ani bir kararla bir takım arkadaşlıkları sonlandırmaya ve sosyal çevrenizden uzaklaşıp yeni bir sosyal çevreye girmeye karar verebilirsiniz. Büyük gelir beklentileriniz, kariyerinizde terfi beklentileriniz gibi durumlar söz konusuysa bu hafta hiç beklemediğiniz bir anda özellikle patronunuzdan otoriteden e, bu tarz bir teklifle e, karşı ve bu sizi oldukça mutlu edebilir. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Ee, bu hafta özellikle e, boğa burcundaki Uranüs'ün ve kova enerjisinin oldukça e, etkili olacağı bir hafta olduğunu belirtmek isterim. Dolayısıyla sizler de e, özellikle 10. evinizden etkileniyor olacaksınız. Kariyerinizde herhangi bir değişiklik yapmak, iş değişiklikleri, e, itibar ve isim değişiklikleri açısından oldukça e, etkili ve önemli bir hafta e, yaşayacaksınız. Ve e, kariyerinizde uzun zamandır e, size hizmet etmeyen ancak mecburiyetten devam ettiğiniz bir takım durumlar söz konusuysa işi bırakmak için yeni bir takım projelere başlamak için de oldukça güzel etkileşimler yaşayabilirsiniz sevgili aslanlar. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Bu hafta özellikle Uranüsün ve Kova Burcu'nun etkili olduğu ve hakim olduğu bir hafta olduğunu belirtmek isterim. Dolayısıyla Sizler de e, bilhassa terazi dolunayından sonra yaşadığınız bir takım değişikliklerle beraber 9. E, elinizde bazı özgürleşmeler yaşayabilirsiniz. Yaşam görüşünüz, yaşam felsefeniz, e, maneviyata, dine bakış açınız, hayat anlayışınız e, ve özellikle akademik kariyeri eğitimi devam eden bir başaksanız bunlarla alakalı e, eğitime e, son vermek veya başka bir alana e, geçiş yapmak gibi konular gündeminizde olabilir. Ve özellikle dediğim gibi hayat görüşünüz, yaşam felsefeniz, sefenizi artık güncelleyerek bazı alanlarda bazı konulardan özgürleşme ihtiyacı içerisinde olacaksınız bu hafta mutlu bir hafta diliyorum sizlere hoşça kalın Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar bu hafta özellikle boğa burcundaki Güneş Uranüs kavuşum enerjisi hakim olacak ve haftanın genelinde ay kova burcunda hareket edeceği için kova temaları da oldukça etkin rol oynayacak bu bu etkileşim sizin 8. evinizde meydana geliyor. Dolayısıyla eşten gelen başkalarından gelen kaynaklarla alakalı ani bir takım durumlar ortaya çıkabilir. Hiç beklemediğiniz bir borç bir ödeme çıkabileceği gibi aynı zamanda ekstra prim veya başkalarından gelen kaynaklarla alakalı önemli bir maddi olan elinize geçebilir. Bazı krizli durumlar söz konusu olabilir ama bu krizli durumlar sizi artık belli tabulardan belli kalıplardan uzaklaştırmak adına karşınıza çıkacaktır. Bu açıdan bakarsanız haftayı daha verimli bir şekilde geçirebilirsiniz. Mutlu bir hafta diliyorum sizlere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Bu hafta genelinde ay kova burcunda 3 gün boyunca seyrediyor olacak ve hafta ortasında güneş Uranüs'ün boğa burcunda bir kavuşum söz konusu. Bu tam sizin karşınızda meydana geliyor. Dolayısıyla siz oldukça etkilenecek olan burçlardan birisiniz. Bu hafta özellikle evliliğinizle alakalı ortaklıkla ve her türlü ikili ilişkilerle alakalı bazı açık düşmanlıklarla karşılaşabileceğiniz gibi bazı sürpriz evlilik fikirleri veya evlilik teklifleriyle de karşı karşıya gelebilirsiniz. Ani bir kararla evlilik yapmak ihtiyacı ol olabileceğiniz gibi yıldırım nikahları ve ani kararla ayrılıklar, boşanmalar söz konusu olabilir. Burada yaşayacağınız olaylar esasında sizi eee Öncüsün boğa temasıyla beraber özgürleştirmek istediği alanları aydınlatmaya çalışacaktır. Bu açıdan bakarsanız haftayı daha verimli ve daha güzel bir şekilde bitirebilirsiniz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Bu hafta e, özellikle haftanın son günlerinde ayın kova burcunda seyri ve haftanın ortalarında güneş Uranüsün kavuşum enerjisiyle beraber Uranüsün ve kova burcunun ve boğa burcunun sabit enerjilerin oldukça yoğun olduğu bir hafta olduğunu belirtmek isterim. E, bu etkileşim sizin 6. evinizde meydana gelecek. Dolayısıyla özellikle günlük rutinlerinizde e, bazı e, kararlar alabilirsiniz. Bazı değişikliklere geçebilirsiniz. Ve özellikle e, ani bir kararla ve vejeteryan olmaya karar verebilir diyete başlayabilir veya Diyetinizi bozabilir, hayat ve yaşam tarzınıza değiştirebileceğiniz gibi ani bir takım ufak tefek sağlık problemleriyle de karşılaşmanız söz konusu olabilir. Biraz da özellikle iş yerinizde, iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde biraz daha dikkatli olmanızda fayda görüyorum. Çünkü burada şaşıracağınız, size sürpriz olarak ortaya çıkabilecek bazı durumlar yaşanabilir. İş değişiklikleri, iş yerinde pozisyon değişiklikleri gibi konulardan gündeminizde olabilir. Umarım mutlu bir hafta hoşça Hoşçakalın. Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Bu hafta özellikle e, burcunuzda ayın ilerleyişi ve Kova burcu temalarının e, oldukça egemen olmasıyla beraber e, birazsa e, Boğa burcundaki Güneş Uranüs kavuşumunun etkilerinden bahsetmek istiyorum. Bu etkileşim sizin 5. evinizde meydana geliyor olacak. Dolayısıyla ani bir aşk ilişkisi karşınıza çıkabilir. Eee Belki e, istenmeyen e, gebelik veya e, beklenmeyen bir gebelik durumu söz konusu olabilir çocuklarla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir bu hafta. Ve kendi işinizi kurmak, kendi yeteneklerinizi ortaya koymak gibi bir projeniz varsa bunlarla alakalı da hiç beklemediğiniz anda, hiç beklemediğiniz bir teklifle karşılaşabilirsiniz veya hiç beklemediğiniz anda bir ampul yanıp bununla alakalı bir takım atılımlar gerçekleştirmek ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Umarım mutlu bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Bu hafta özellikle burcunuzun esip gürlediği burcunuzun etkilerinin hakim olduğu ve burcunuzun gezegenin Uranüs'ün oldukça fazla etkili olduğu bir hafta olduğunu belirtmek isterim. Güneşle Uranüs'ün 4. evinize kavuşum enerjisi içerisinde olduğunu görüyoruz. Burada özellikle bilhassa bebeğinler ve bilhassa baba figürüyle ilişkinizde bazı ani durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle tartışmalar bazı özgürlük çığlıkları çıkışlar yapmamanız adına sizi uyarmak isterim. Çünkü burada artık bazı şeylerin farklılığını ve bazı şeylerin size hizmet etmediğini anlamanız için ortaya çıkacak gelişmelerdir. Burada kontrolünüzü kaybetmemeye gayret gösterin ki yaşanacak değişmeler biraz kalıcı değişimlerdir. Çünkü sabit burçlarda ilerliyor genel olarak gezegenlerin etkileri. Umarım bu Mutlu bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Bu hafta e, özellikle e, 12. ev temalarınızın ve aynı zamanda 3. ev temalarınızın hakim olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla e, kova enerjisinin çok yoğun olmasıyla beraber e, bilinçaltınızla ilgili bazı e, sorunlar, problemler ortaya çıkabilir ve biraz dinlenme ihtiyacı içerisinde hissederken Yakın çevreniz, yakın ilişkileriniz, kardeşleriniz, kuzenlerinizin hayatındaki önemli değişiklikler, önemli e, ani gelişen durumlardan dolayı onlarla uğraşmak durumunda kalabilir ve biraz yorulabilirsiniz. Ancak e, onların hayatında yaşanacak önemli güzel gelişmeler de söz konusu olabileceği gibi haritanızın almış olduğu etkilere bakacak olursak. E, burada... Biraz yakın çevre ilişkileri, iletişimle ilgili konulara eğilmek durumunda kalabilirsiniz. Bu hafta özellikle burada yakın çevrenizdeki insanların hayatında önemli değişiklikler yaşanması söz konusu olabilir. Umarım mutlu bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bu hafta haftalık yorumları biraz kısa tuttum. Çünkü bu etkileşimden başka çok belirleyici bir yeni ayımız veya bir dolunayımız söz konusu değil. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Özellikle haritanızda boğa burcunun ilk derecelerine düşen açılara ve gezegenlere bir göz atın. Ve özel olarak haritanızdaki etkileri öğrenmek için mutlaka danışmanlık alın. Hepinize mutlu haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Tekrardan hoşçakalın.